<gülüyor> ee, nasıl video çekiyorduk? Evet hepiniz yeni bir Brawlhalla videosundan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Brawlhalla'nın yeni bölümdeyiz. bölümündeyiz. Farkındayım bayağıdır video atmıyorum kusura bakmayın. Ama bugüne nasipmiş yine gece saat 2 falan. Bakalım bayağı paslandık ama hadi bakalım. Umarım seversiniz izlersiniz. Pek zannetmiyorum artık seveceğinizi ya da izleneceğini videolarımın ama... Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Normalde bir şarkı yayınlayacaktım. Yakın zamanda olan bir olay için. Sonra YouTube abi bana dedi ki yapma. Atma o İzmir denize geri alamazsın dedi. Ben de peşi dedim. yayınlamadım Yani mecbur kaldım. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi böyle durumlar. var. Hmm. İki haftadır kanalda video yok. E kusura bakmayın. Bir dediğim gibi o şarkıyı hazırlıyordum. Yaptım ama sıkıntı çıktı. Neyse. boş verin. Hmm. Boom. Hadi eyvallah. Arkadaşlar bugün bir konum var. Biliyorsunuz Porçay hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. 4 yıl 2 aylık bir hapsi olacağı söyleniyor. geleceği söyleniyor ama... Açıkçası ben yüksek mahkemeye sevk edilecekmiş sanırım. Yüksek mahkemede bence kendini kanıtlayabileceğini düşünüyorum. O şarkının bir parada olduğunu kanıtlayabileceğini düşünüyorum. Umarım yani kanıtlar ve çıkar yani. Yeniden... Özgürlüğe mi kavuşur diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Para cezasına dönüşecek diyenler var. Ve ben de e, öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü yani büyük ihtimal reddetmezler arkadaşlar. Ama psikolog olma planları olduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ve bu bir psikolog için biraz sıkıntılı bir durum. Sonuç olarak siciline işleyecek. Bu biraz sıkıntı dediğim gibi. Spammer. Neyse konumuz bugün bravalla değil fazla. Gel spam. Gel spam ona spam. Ya da hayır. Biz öyle bir insan değiliz. Hmm. Ya da öyle bir insan mıyız? Uuuu shit. Ah oh, shit bro. Bu kadar kolay ölemem. Hayır. Bir spam'a ölemem. Tamam sakin oynuyoruz devam ediyoruz. Bilmiyorum yani durum ne olacak. Boom. Ölsene lan artık. E, Ölü de bir konuşayım ama. Öleceğim mi? Ölümeyi düşünüyor musun kanka? Öl! Sonunda. Neyse arkadaşlar bilmiyorum yani ne olacağını, Hiçbir fikrim yok. Ama umarım Reis'i burdurumuz kurtulur yani. Ona bütün dualarım. Para cezası olunca sanırım Sicile'ye de işleniyordu. Tam emin değilim ama. Ee, umarım işlemiyordur. Ama işliyor diye biliyorum. Para cezasının 4800 lira tarzı bir şey olduğunu duydum. Ee, fazla koyar mı? 4 yıl göz alınca koymaz. Ama ya bilmiyorum ne olur artık. Ama umarım. Her şey düzelir yani. <gülüyor> Atı kaybettik. Biraz sıkıntı oldu o oh, ikimizde de aynı şey varmış ama ben yenilince de basıyorum ben öyle bir egoist şaka pek dile getirmeyi sevmiyorum ama videomu beğenirseniz aşağıdan beğenmeyi falan unutmayın Evet koca'ya karşı altın bir koca'ya karşı oynayacağız eski ligim Dükümüşüz şu an yapacak bir şey yok hadi bakalım bir vs atalım şu arkadaşlar iz beni fışkırta fışkırta öldürmeye çalışıyor ama olmaz herhalde İnşallah. Ah zıplamadım Yürü hiç ne? Yürü oğlum. Yürü evine. Yürü. Asıktı. Asıktı. Düşeceğimi fark ettiğim anlardan nefret ediyorum amına. Bir şey yapamıyorsun ve düşüyorsun sadece. Ne sohbet. Ha bu arada bir, e, yeni bir video konsepti yapacağım. Ama biraz zaman alacak. Yaklaşık 1-2 ay arasında bir zaman. Bisik bis <gülüyor> öyle, öyle, öyle. Bisikletli vloglar çekmeyi düşünüyorum. Ee, yeni bir bisiklet alacağım. Kron XC100. Bilen bilir. Ee, bir stand bisikleti. Ve stansı videolar çekmeyi düşünüyorum. Umarım onları da beğenirsiniz. Daha çok böyle... E, yok kişisel hayat olmayacak. Profesyonel çekim yapmaya çalışacağım. Bir GoPro alacağım inşallah. Ama bisikleti de alacağım ve GoPro'yı da alacağım için civarı birazcık uzayacak. Yani çekim zamanı. Birazcık ileriki bir tarih olacak. Umarım yakın zamanda çekerim. Bir de fazla bağıramıyorum yani komşu eve gelmesin yani değil mi? Müstakil evde oturuyoruz yine de yan komşudan korkuyoruz. Yani, görmedim ben böyle bir şey Korkmak değil de alıyoruz. Gelsin içinden gel. neyse Neyse yani saat gece oldu. Birazcık saygı. Hitbox'ın son pikseliyle vurduk adama güzel. Adamı silahı salalım arkadaşlar. Biraz gentleman oynayalım. Adam ne yapıyor? Kendine gel oğlum. Havada birazcık combo tutturduk. Bir daha denedik olmadı. Ay, öyle ölmeyeyim. Öyle de ölmeyeyim. Olmaz, olmaz. Öyle ölüm olmaz. amına koyacağım basic ataklara ölüyorum eira hey umarım spamır değildir spamırsa boyu kaybettik arkadaşlar ed'ye karşı hiçbir şey yapamıyorum hiçbir vasfım yok mapte küçük hadi bakalım ah spamır galiba vallahi spamır koktu buralar buna bakar mısın abi adam sadece x tuşuna basıyor ya da sağa artık hmm, mama biz de basics combo spam yaparız. Ha birazcık tilt oldu. Atla bakayım. Atla. Atla aşağıya ben bastım. Aa. Tilt olmamış. Düşmüş harbiden. Bu arada arkadaşlar Mortal Kombat'ın filmi çıkıyor ya. Mortal Kombat en sevdiğim oyun serisidir. Bütün oyunlarını 50 defa oynadım en az. Ve umarım güzel olur. Çok sevilmiyor ülkemizce. Evet adam yine atladı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayınız. Kanalı da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Çanı da açın. Bir de şöyle neyse. En güzel hoşçakalın. Hepinize izleyenlerinizi unutmayın. Bay bay.